Merhaba. Bugün farklı bir içerik paylaşmaya karar verdim. Çünkü özellikle önemine inandığım 4-5 günlük bir süreçten bahsediyor olacağım sizlere. Her ne kadar 12 Kasım'da bir dolunay bizi bekliyor olsa da ki o dolunaya ilişkin videoyu da paylaşacağım. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kasım ayı burç yorumlarında, haftalık burç yorumlarında değindiğim ancak özellikle dikkat çekmek istediğim birkaç etkileşimden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz 31 Ekim'de Merkür Retrosu başladı. Dolayısıyla Merkür e, Retrosu ile beraber gizli sırların ortaya çıkacağı, iletişim problemlerinin yaşanacağı, anlaşmazlıkların ve e, özellikle yanlış anlaşılmaların had safhada olacağı bir süreç başladı. Ancak Kasım ayı enerjileri e, o kadar e, pozitif ki Merkür Retrosu'na rağmen süreç oldukça iyi bir şekilde yönetilir durumda. Özellikle bugün size bahsetmek istediğim tarihlere gelecek olursak mutlaka not almanızı gerektiğini düşündüğüm ve haftalık aylık yorumlar içerisinde kaynamaması gerektiğini düşündüğüm önümüzdeki 5-6 günlük süreç. Şimdi bu süreçlerde ne gibi açılar var, nasıl etkiler getirebilir hayatımıza ve biz nasıl değerlendirebiliriz hızlıca bunlardan bahsedelim istiyorum. Öncelikle... Her ne kadar 5 Kasım'da Mars Plüto et enerjisi altında biraz gerilmiş geriliyor olsak dahi, 8 Kasım'da gökyüzü rahatlamaya başlayacak arkadaşlar. 8 Kasım'da ne gerçekleşiyor? Öncelikle Güneş ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Ve akabinde güneş Neptün arasındaki iyicil açılar var. Güneş ile Satürn arasındaki bu iyicil etkileşim özellikle su ve toprak burçlarını yani balık, yengeç, akrep, boğa, başak, oğlak burçlarını olumlu manada etkileyecek ve orta derecelerde meydana geliyor. Dolayısıyla doğum haritanızın gezegen dizilimleri yükselen ve Tepe noktası ay burcu ve Güneş dizilimlerindeki derecelerde burada anmal ediyor 15 derece civarındaki gezegen dizilimlerinizi kontrol edin. Eğer su ve toprak burçlarında yoğun gezegen dizilimleri varsa siz de bu olumlu açıdan nasibinizi alacaksınız demektir. Güneş ve Satürn arasındaki bu güzel etkileşim bize ne getirir? Öncelikle haritalarımızda e, özel alanları temsil etmesini muaf tutarak konuşuyorum. Çünkü buna ilişkin zaten haftalık ve aylık yorumlarda e, genel etkileri paylaşıyorum. Burçlara ilişkin ben burada Genel tabloyu çizmeye çalışıyorum. Hayatımızda kariyer hayatımız, geleceğimiz, ee, bunu şekillendirme noktasına verdiğimiz kararlar. Buradan göreceğimiz destekler, burada ne kadar desteklenir kararlar vereceğimiz ve ne kadar kararımızın arkasında duracağımız noktasında oldukça kendimizden emin, oldukça cesur ve özellikle belki aile büyükleri, belki otoriteler, belki patron, belki devlet büyükleri, belki devletle alakalı resmi kurumlarla alakalı durumlar tarafından destekleniyor olacağımızı görüyoruz. Bu nedenle özellikle Kalıcı başlangıçlar yapmak adına oldukça girişken, oldukça cesur ve oldukça kendimizden emin davranabileceğiz arkadaşlar. Güneş satürn arasındaki bu etkileşim biraz egomuzu yükseltebilir. Biraz daha ben bilirim havasında davranabiliriz ama bu bir belli bir sınır içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu zamana kadar ötelediğimiz, ertelediğimiz o ya da bu sebeple o veya bunun için ertelediğimiz şeyleri artık hayata geçirme noktasında ee, oldukça e, kararlı, oldukça cesur davranıyor olacağız. Burada özellikle e, orta derecelerde meydana geldiği için hayatımızla alakalı özellikle bu kararların daha evvelden düşünülmüş olduğunu ve e, Merkür retro de beraber e, haritalarımızda bilhassa Akrep Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlardaki aksaklıkları ve boşlukları tamamlayabilmek adına 2019 yılı boyunca yaşamış olduğumuz herhalde koşulsuzlukları tölere edebilecek etkileşimler var diyebilirim. Şimdi hemen akabinde güneşin Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Dolayısıyla haritalarımızda özellikle 15 derece Akrep Burcu civarındaki e, evler ve gezegenler ekstra önem ihtiva ediyor. Güneş Neptün arasındaki bu etkileşim özellikle hayallerimizi bize gösteriyor. Hayallerimizi fiiliyata dökme, hayallerimizi hayata geçirme konusunda gerçekten güzel adımlar atabiliriz. Çevremizden destekler görebiliriz. Doğru yerlerde ve doğru zamanlarda doğru kişilerle olma ihtimalimiz artacaktır. Süreç içerisinde özellikle sezgilerimize güvenmemizi gösteriyor bu durum. Rüyalarımız, belki ses sezgilerimiz, hislerimiz, Hayalini kurmuş olduğumuz konular uzun süredir aklımızda olan ve kimseye açık etmediğimiz hususlarda artık adım atma, artık harekete geçme zamanı diyor gökyüzü. Dolayısıyla Merkür Retrosu bu süreçte bizlere özellikle geçmiş isteklerimiz var. Geçmişte e, aklımıza gelen ve bir türlü icraata koyamadığımız, bir türlü, bir türlü fiiliyata geçiremediğimiz, getiremediğimiz konuları e, hayata geçirme noktasında gerçekten çok ciddi destekler getirecek. Dolayısıyla her zaman Merkür retrosunu e, kötü bir e, algıyla e, tanımlamamız yanlış bence. Çünkü ben özellikle Kasım ayı burç yorumlarında da bahsettim. E, bu Merkür Retrosu Birçok şeyi alışığa edecek birçok sırrı ortaya çıkaracak elbette ama e, geçmiş hayallerimizi kovalamak ve geçmişte yaptığımız iyiyi kötüyü e, her şeyi değerlendirebilmek adına çok güzel bir sorgulama süreci olacak. Yani Merkür Retrosu'ndan önce ne ektiysek retro sürecinde onu biteceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer e, süreçten önce haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz konular varsa hakkımızı bu süreç içerisinde alabiliriz. Veya birinin hakkını yediysek e, bu süreçte benzer bir haksızlıkla karşılaşabiliriz. Ki Neptün de burada e, bu ilahi adalet mekanizmasının çalışmasını ve bu ilahi adalet mekanizmasının güçlü kişilerce çalışmasını sağlıyor. Yani örnek veriyorum. Birinin hakkı birine teslim edilecek idiyse burada e, o topluluk içerisindeki otorite figür harekete geçiyor. Ve bu senin hakkın, bu senin hakkın gibi adil bir... E, Yargılama, adil bir değerlendirme yapıyor. Adil bir e, adalet dağıtımı yapıyor aslında diyebiliriz e, kabaca. Ve bu süreçte özellikle 8 Kasım'dan itibaren başlayan süreçte sezgilerinize güvenin. Rüyalar mesaj verebilir arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden gidin. E, çok fazla e, kimseyle kötü olmadan, çok fazla etraf ne der diye düşünmeden... Kendi hayallerinize odaklanın ve ona kanalize olun. Akabinde gerçekten asla destek vermez dediğiniz, asla yanımda durmaz dediğiniz kişilerin destekleri ilgilere sizi şaşırtacak süreç içerisinde hiç beklemediğiniz kişilerden hiç beklemediğiniz destekleri görebileceksiniz ve belki de umduğunuzdan çok daha rahat bir şekilde ilerliyor olacak süreç dolayısıyla kafanızın içerisinde bir takım şeyleri kurmadan önce mutlaka harekete geçin mutlaka fikrinizi beyan edin sonra bakın her şey çorap söküğü gibi gelecektir 9 Kasım tarihine geldiğimizde ise Satürn'e Neptün arasında güzel bir etkileşim var gördüğünüz gibi gökyüzü sürekli olarak aynı yerlerden destek atıyor bizlere Neptün arasındaki bu etkileşimde özellikle 10. ve 12. ev aksında gerçekleştiği için kariyerimizle alakalı, geleceğimizle alakalı toplum önündeki statümüz, insanlar bizi nasıl bilsin, insanlar bizi nasıl tanısın, insanlara kendimizi nasıl göstermeliyiz sorularının cevabını bulmak adına özellikle yine sezgilerimiz, hayallerimiz, hedeflerimiz, Karşımıza çıkan tesadüfi olaylar, kadersel olayları kovalamamız gerektiğini gösteriyor bize. Süreç asla kolay olmayacaktır. Süreç asla e, altın tepsiyle bize bir takım şeylerin sunulması şeklinde gerçekleşmeyecektir. Ancak çalışarak, çabalayarak, gerekli emek, mesai ve özeni göstererek e, hayallerimizi nasıl gerçekleştirdiğimizi gözlemliyor olacağız arkadaşlar. Satürn ve arasındaki bu etkileşimde yine... E, su burçlarını ve toprak burçlarını olumlu bir takım yeni başlangıçlar yapma noktasında etkiliyor olacaktır. E, özellikle su ve toprak burçları diyorum. Onlar birinci dereceden etkilenecekler. Ancak diğer burçlarda mutlaka e, desteğini olacaklar bu süreçte. E, çünkü süreç hepimiz için pozitif ilerliyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. 10 Kasım gününe geldiğimizde ise Merkürle ile arasında güzel bir etkileşim var. Merkür Retro biliyorsunuz. Ancak... Plüto ile Merkür arasındaki bu güzel etkileşim bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Geçmişte aldığımız bir haber, geçmişte aldığımız bir teklif, geçmişte karşımıza çıkan bir fırsata ilişkin. Gerekli dikkat verilmediyse, gerekli çaba gösterilmediyse bunun tekrar karşımıza çıkacağı ve bunu değerlendirirsek süreçten sonra gerçekten çok iyi ve ciddi bir dönüşüm yaşayacağımızı ve hayatımızın değişeceğini göstermekte özellikle bu süreçte yani 10 Kasım tarihinden itibaren gerçekleşen süreçte karşımıza çıkan haberler gelen teklifler tanıştığımız insanlar e, ne bileyim yani her türlü iletişimle alakalı yeni konular aslında şöyle yeni de demeyelim, geçmişte var olan ve bir şekilde ilgilenmediğimiz veya kaçırdığımız fırsatların tekrar önümüze sunulduğuna şahitlik edersek, bu sefer şöyle bir alıcı gözüyle bakın derim, bir değerlendirin derim çünkü Plüton'un Merkürle yapmış olduğu e, bu güzel etkileşim hayatımızı değiştirecek fırsatlar, haberler, sözleşmeler, anlaşmaları da beraberinde getirebilir ve iletişim tarzımız konusunda yeni bir yol benimseyebiliriz arkadaşlar. Evet bu süreç yani 8 Kasım'dan itibaren başlayan bu süreç özellikle Dolunay'a kadar hayatımızda çok hızlı ve destekleyici etkileri beraberinde getiriyor olacak. Dolunay günü yine Mars Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Dolayısıyla Dolunay'ın o gergin havasını e, hafifletecek, e, yumuşatacak çok güzel gökyüzü olayları var. Ve özellikle Kasım ayının bu döngüsünün ben Kasım ayı burç yorumlarında ne kadar şanslı olduğundan, ne kadar fırsatlı olduğundan bahsediyor olmuştum. Merkür'ün retro olması süreci komple alıp çöpe atacağımız anlamına gelmiyor. Ben asla bu şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Merkür retrosundan herkesin aynı derecede olumsuz etkileneceğine de inanmıyorum. E, özellikle geçmiş, kaçırılan fırsatları değerlendirme noktasında çok güzel bir süreçtir Merkür Retroları. Dolayısıyla Önümüze şapkamızı alıp düşünmek, önümüze şapkamızı alıp karar vermek ile alakalı güzel bir değerlendirme sürecidir. Ancak fiiliyata geçmek ve adım atmak konusunda Merkür retrosunun bitimini tercih etmek tabii ki daha uygun olacaktır. Ama altyapıyı bu süreçte hazırlamak için herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Mars Jüpiter arasındaki bu güzel etkileşimde özellikle hava ve ateş borçlarını olumlu etkileyecek. Dolayısıyla burada harekete geçmek adına... E, fikrine güvendiğimiz, tecrübesine güven, güvendiğimiz kişilerle alakalı güzel, e, nasıl diyeyim tabiri caizse gaza gelme durumunu yaşayabiliriz. Çok güzel bir şekilde gaz alabiliriz ve harekete geçmek adına e, çevremizde e, fikrine, değerlerine, tecrübelerine değer verdiğimiz kişilerin e, desteği de bizi daha rahat hissettirecektir hem vicdanen hem fikren daha rahat hissedecektir ve adım atma konusunda artık daha kesin bir yargıya sahip olabileceğiz arkadaşlar. Evet bu etkileşimler bu şekilde umarım her birimizin hayatına güzellikler getirir ve bu süreci çok güzel bir şekilde değerlendiririz. Bundan sonra Dolunay videom gelecek. Boğa burcunda gerçekleşen Dolunay'ı oldukça önemsiyorum. Bu içerikleri kaçırmamak adına kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerini paylaşırsanız sevinirim. Bu arada zil tuşuna basarak bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler Instagram, Opikusasöleci hesabımı takip edip bana DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.